Değerli izleyenler, 60 saniyede Gün özetine hoş geldiniz. Gün özeti başlıyor. Dolar 17,46, Euro 17,49 altın, 9,60,18, Borsa 2.382 ve Bitcoin. 7.479'la gün yükselişte kapatlar. İtalya Başbakanı Draghi'nin istifade edeceğini açıklandı. Bu, bu hükümeti destekleyen Ulusal Birlik Koalisyonu artık yok dedi. Japonya başbakanı Kishida eski başbakan AB'nin ölümünde polisi hedef tatlısına oturttu. Güvenlik önlemleri yetersizdir dedi. Biden'dan İran'ın nükleer silah gelişimine zehir zemberek sözler geldi. Nükleer silahları olmaması için gerekirse güç kullanırız dedi. 13 yaşındaki çocuk ile 14 yaşında kız arkadaşı evden kaçarak kayıplara karıştı. Sağlı çarşanlarına şiddet sonrası bakanlık düğmeye bastı. Ülke genelinde tüm hastanelerin girişlerine güvenlik sistemi kurulacak değerli izleyenler. Hayko Cepkin'in hayranının çocuğu nasıl uyuyacak sözleri sonrası zahnede ninni söyledi değerli izleyenler. Meksika'da kan donduran anlar yaşandı uyuşturucu kartelinin infaz görüntüleri dünya basında gündem oldu. Tek ısırı öldürme yetiyor. Adıyaman'da cesur bir adam topraktan fırlayan zehirli Engerek yılanlar su içirdi değerli izleyenler ve bu haberimize gün özeti'nin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.